D.C. Superhero Girls yepyeni bölümleriyle hafta içi her gün akşam 7.30'da Cartoon Network'te. Wow. Hazır olun. Bir saatlik kesintisiz eğlence başlıyor. Ben gidiyorum. Yayın başlamak üzere. Siz de acele edin. Hey Kral Şakir devam ediyor. Let's go! Remzo, yılın en golcü